Herkese selamlar arkadaşlar. Yine geldik. Yine Zeus'la tandırır. Oynuna oynayacağız. Bu kez 1500 liralık bir bakiyemiz var. Şimdi oyunda böyle bir şey gördük. Ne gördük? Oyunda böyle Afroditlerle geldiği zaman ya da Hades'le ya da Zeus'la geldiği zaman sana sağ tarafta böyle bir satın alma özelliği açıyor. O satın alma özelliğinden yine 15 spin alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Geyshoff Olympus'taki gibi satın alma özelliği veriyor sana 15 spin. Biz 600 lirayla aldık oyuna bakalım ne olacak. Afrodit'i zincirledik şimdi vuracağız kırbaç Afrodit'e. Zeus oradan gözlerinden şimşek çaksa da aha 3. Afroditi 4. E, Siketır oldu. 5 tane Afroditi de oraya zincirledik bakalım ne olacak. Hala ekstra spin aldık bu da. Bu 2 tane daha ekstra aldık. 10 <gülüyor> spinimiz kaldı. Çok güzel. 15 TL'ye aldık. 600 liralık bir oyun. 1500 lirayla başladık. 1556 lirayla arkadaşlar. 600 lirasıyla da satın almayı yaptık. Bu oyununda Zeus The da satın alma özelliği var. Game Age of Olympus gibi. Zaten karakterler, bekler şeyler hep aynı arkadaşlar. Farklı yok. Tema aynı. Farkı şu. Bu oyun enteresan bir şekilde küt diye size bir 202'si atabiliyor bak yine geldi big win gördüğünüz yine geldi big win 360 lira oradan big win olarak çıktı ekstra da bir spin attı şeyden daha var daha altı spinimiz var ekstra spinle birlikte 1500 lira 600 liralık satın almayla bakalım neler gelecek 1'e 3 spinimiz kaldı spinimiz kaldı. Şeylerden ordu kuruyoruz şimdi. Afroditleri toplu vuracağız. ve Vuracağız kurbacı. Bineceğiz üstüne. Güzel. 2 lira. Yani 600 lirayı çıkarttık sayılır son free spin'e kadar. Böyle düştü. Buradan vermedi. 547 lira. Satın alma böyle oluyor. 18 tane free spin kazanmışız oyundan. 15'ini biz aldık. 3 tane de ekstra scatter'den dolayı düştü arkadaşlar. <gülüyor> Devam edelim. Henüz daha iki buçuk dakikadır oynuyoruz. Bir şeyler görürüz. Bak yine bir satın alma özelliği çıkar. Yine kullanabiliriz onu. Ya da oyna yine spin oyununa, scatter'larla, wild'lerle birlikte gireriz. Aphrodite'in Zeus'unkiler güzel kazandırıyor. Şeye bir defa girebildik Hades'in free spin oyununa. Ama Zeus'la Hades'e, Zeus'la Aphrodite'e girdik. Hatta Aphrodite'de satın alma yaptık arkadaşlar atıyoruz 20 spinden bakalım 25 spin atacaktık 20'si gitti 19. kaldı olmadı işi vermedi 1400 lira boş geçti bu da boş geçti arkadaşlar son 1300 liramız var o yüzden bahis miktarı da küçük arkadaşlar Küçük kasa tırmanması yapıyoruz. Tırmandıracağız küçük kasayı bakalım. Ne kadar çıkacak? 4 lira verdi. Oyunun ilginç yanı direkt satın alma yok. Satın alma şey durumuna göre geliyor. Buradaki eşleşme durumuna göre geliyor. Afrodit'ten alabiliyorsun. Zeus'tan alabiliyorsun. Yine e, Hades'ten alabiliyorsun. Ona göre de kazançları veriyor. Güzel oyun ya. Benim hoşuma giden şey var ya. Şu arkadakiler hani çizim gibi duruyorlar ya hani böyle daha böyle nasıl söylenir. Mistik bir yapısı var ya. Daha böyle bir otantik yapısı geliyor. Arkada böyle dijital görüntüler olunca biraz daha şey geliyor hani gerçek şey geliyor. Böyle daha güzel oluyor. Böyle hikayenin içinde oynuyormuşsun gibi oluyor. sonsuz atsın bakalım. Zaten 10 el atar yani fazla. 10 elden sonra kazanamazsak yapacak bir şey yok. Bakalım bakelim ne olacak. 270 lira. 105 lira. Bir tane kadar oynayacağız. Kazanırsak güzel. Skitter, 3 skater geldi. 3 skater Hades geldi lan. Gir bakalım bir oyuna da görelim boynunun ölçünü ha. Afrodit'i verin bana. Bana Afrodit'i verin. Onun yerini hazırladım Afrodit'i verin bana. Onun yeri kalbimin üstü. O 925 liradı oradan. Tatatatatam da -da -da 25 free spin. 25 Spin Lan zaten 925 lirayla kazandık 25 Spin'de 925 lirayla girdik Ben dedim Verin bana Afrodit onun yeri hazır <gülüyor> Verin Afrodit'i onun yeri hazır 25 Spin'de 945 lirayla girdik lan zaten 2000 liranın üstüne çıktık 21 Spin'de neler kazanacağız bakalım bir gün yaparsa böyle büyük bir Viking geçenlerde bir 20K çat diye vermişti bize. Yine yani 1500 liradan 20K'ya bu kadar kolay çıkılan bir oyun görmemiştim mi? E evet, görmeyiz. Çok da karşımıza çıkmaz böyle şeyle çevirirken. Spin çevireceksin. Spin kendisi gelecek, oyuna girecek. Oradan da 20.000 lira verecek. Ya 2-3 bir şeyler versin yeter ya. Şey çok uzun oyun tutmuyoruz zaten. Ne verirse ne baktığımıza ne çıkarsa. Bu arada bak 1290 lira daha 20, 20 spinimiz var lan. 15 spin daha alırız buradan ekstra spinler. 20 spine yakın şeyimiz var. 14 spin lan afroditlerden vurduk vurduk ha. Afrodit bacıları sıkıntı. Afroditleri sıkıntıya soktuk şu an. Hahaha. <gülüyor> Ooo, oo, 1250 dolar, 2560 oldu zaten. Afroditleri vurun gırbacı Afroditlere. Bineceğim üstüne, vuracağım gırbacı. 6 tane Afrodit var yerde. 7.si de geldi. 350 de oradan, çok güzel, çok güzel. Bu gidişle biz 10K'yı göreceğiz ha. Vallahi göreceğiz 10K'yı bu gidişle. Ha 7 spin var. Oğlum 25 spin vurdu lan. 25 spin attık lan. 3000 oldu. 75 lira daha verdi. Bu arada yine 6 tane ahrodit var. Eskini kullandığımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Yenisini alıyoruz. Kullandığımızı gönderip yenisini alıyoruz. 7 ahrodit çölmek çölmek geldi şimdi. 4 spin kaldı. 7 tane afroditimiz var. 8-9 oldu. 10 tane afroditimiz var şu an yerde. 10 afroditle ne yapılır? Turşusunu vuracağım afroditin. Ooo 1050'de buradan geldi 6000 liraya geldik lan. 5400 liraya geldik. Arkadaşlar bence oyun spinler bitince biz terk edelim burayı. Çekim yapmaya da geliriz geri. Zeus... The Thunderer, Şimşekçi Zeus. Şimşekçi Zeus şeyleri 25 çarpı ananıza değil 25 birisipiniz gitti şeye verdi Afrodite. Zeus da işini biliyor arkadaşlar. Zeus da işini biliyor. Şöyle birkaç el daha atalım normal şeyden. Ya 5000'i düşürelim orayı. Ondan sonra çıkar gideriz. <gülüyor> Neyse boş verin. Daha da düşürmeye gerek yok. Hepsini gider oyuna girer onda düşürürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. 5.310 liramız var. Kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın.